Bu videoda yapmak istediğim şey, iki boyutlu şekilleri 3 boyuta döndürmeye çalıştığımız zaman neler olduğunu görselleştirmeye çalışmak. Bununla neyi kastediyorum? Bir dik üçgenle başladığımızı düşünelim. Dik üçgenimiz şöyle olsun. Böyle bir dik üçgenimiz var. Bu bir dik açı. Şu n'e 3 birim diyelim. Boya da 5 birim diyelim. Şimdi ilginç bir şey yapacağım, bu iki boyutlu dik üçgeni alacağım, 3 üç boyutta şu doğru etrafında döndürmeye çalışacağım. Bu mor noktalarla çizdiğim doğru etrafında. Bu üçgeni bu doğrunun etrafında döndürdüğümde ne tür bir şekil elde edeceğim? Bu, üç boyutlu bir şekil olacak. Bunu bir düşünün bence, belki bir kağıda falan çizmeyi deneyebilirsiniz. Bunu 3 boyutta düşünmek için buna 3 boyutta bakmaya çalışacağız. Aynı doğruyu şimdi bir açıyla çizeceğim. Böylece bu şeklin tamamını 3 boyutta görselleştirebileceğiz. Bu doğrunun yerde, zeminde durduğunu hayal edersek, bu bizim mor doğrumuz. Şimdi üçgeni çizelim. Üçgenimiz şuna benzeyecek. Tekrarlıyorum, burası 5 birim, bu 3 birim ve bu bir dik üçgen. Bunu doğrunun etrafında döndüreceğim. Bu neye benzeyecek? Bu uç, buradaki uç, şöyle dönecek ve yarı çapı 3 olan bir çember oluşturacak. Öyle değil mi? Burada yerle, zeminle kesişecek ve bu da yine 3 olacak. Aşağı kısmında çizeyim, aşağıya doğru devam edelim. Taban böyle görünecek. Ama bu üç sadece nokta olarak kalacak çünkü bu mordor'un üstünde. Sonra şöyle bir parça olacak. Şuna benzeyen bir şey daha olacak. Mesela şöyle bir kesit alsanız, bu uzaklığa göre, bu uzaklığa göre daha küçük yarıçaplı bir çemberiniz olur değil mi? O zaman bu çizdiğim şekil nedir? Neye benzedi? Gördüğünüz gibi bu bir koni. Şimdi bir de gölgelendireyim koniyi daha iyi görün. Gölgelendiriyorum. Böylece koniyi görüyorsunuz. Elde ettiğiniz şey bir koni. Elde ettiğiniz şey taban yarıçapı, taban yarıçapı 3 birim olan bir koni. Şuradaki tabanın yarıçapı ve 3 birim. Bunu şöyle de çizebilirim. Koni şöyle görünecek. Şimdi bunu da gölgelendireyim. Bunun da 3 boyutlu bir şekil olduğunu daha iyi anlayın. Konuyu çizelim ve gölgelendirelim. Şimdi orijinal şekli bunun içine tekrar çizip bunun nasıl oluştuğunu görebiliriz. Mor doğru tabanın merkezinden şu şekilde geçecek. Ve başlangıçtaki şeklimiz, başlangıçtaki dik üçgenimiz... Şu doğruyu kapsayan bir kesit aldığımızda başlangıçtaki şekli elde ederiz. Orijinal şekliniz tam burada. Bunu da turuncuyla çizeyim, daha iyi görün. İşte aynen böyle. Bu dik üçgenimiz. O halde ne elde ediyormuşuz? Yani bu dik üçgeni mor doğru etrafında çevirdiğimizde hangi şekli elde ediyormuşuz? Taban yarıçapı 3 birim olan bir koni elde ediyormuşuz. Enteresan.